Merhabalar 18-24 Ekim haftasına hoşgeldiniz arkadaşlar. Bu hafta oldukça önemli bir hafta. E, haftalardır söylüyorum. Diğer videolarımda bahsediyorum. Retrolar bu hafta itibariyle önemli bir ölçüde bitiyor olacak. Ve önümüzdeki süreçte, Kasım ayına doğru bizi götüren süreçte daha net, daha keskin adımlar atabiliyor olacağız. Biliyorsunuz hali hazırda devam eden bir Merkür retromuz var. E, hafta başlangıcından itibaren hem Jüpiter hem de Merkür retrosunun e, bittiğini gözlemliyor olacağız. Şimdi haftalık detaylara geçeceğim. Önce haftayı detaylı bir şekilde Genel olarak değerlendireceğim. Sonrasında ise 12 burcu neler bekliyor. Ona ilişkin paylaşımlarımı yapacağım. Videoya geçmeden önce. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olarak destek olursanız, aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız, yeni gelen videolardan anında haberdar olursunuz. Bu arada bu Merkür Retro, Satürn Retro ve Jüpiter Retro döneminde yaşadıklarınızı yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten yaz aylarından beridir birçok kişiden duyduğum, kendi hayatımda deneyimlemiş olduğum bir savrulma, bir netleşememe hali söz konusu. Ancak bu haftadan itibaren bu durumun getirebiliyorsunuz olumlu veya olumsuz olarak geçeceğini temin edebilirim siz arkadaşlar şimdi hemen haftalık detaylara bakalım Evet hafta başlangıcında 18 Ekim tarihinde Jüpiter retrosu bitiyor Jüpiter 22 derece kova burcunda düz seyrine başlayacak. Aslında Jüpiter retrosuna ilişkin bir video paylaşmıştım sizlere. Hem Satürn retrosuna ilişkin hem de Jüpiter retrosuna ilişkin videolar kanalımda mevcut ve onları mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Geçtiğimiz aylarında bir özetini yaptım aslında. Nasıl bir süreçten geçtiğimizi değerlendirdik sizlerle birlikte. Tabii ki Jüpiter retrosu bu hafta bitiyor diye hemen bu hafta Jüpiter'in şanslı etkilerini hissetmeyeceğiz. Haritasında 22 derece kova burcunda e, Venüs'ü, Mars'ı veya Merkür'ü olanlar varsa e, evet bu hafta da hissedebilirler. Ancak Jüpiter biliyorsunuz nispeten diğer gezegenlere göre ağır hareket eden bir gezegen olduğu için e, önümüzdeki süreçte özellikle 2022'ye kadarki dönemde artık önümüzdeki 2 aylık süreci doğru şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Karşımıza bir takım fırsatlar çıkacaktır. İçsel büyümeyi artık deneyimlemiş olmamız gerekiyor. Farkındalığımızı artırmış olmamız gerekiyor ve e, Destekleneceğimiz alanlarda da e, somut adımlar atabiliyor olmamız gerekiyor. Bu video içerisinde buna çok fazla e, yer vermeyeceğim. E, bütün videoları dinleyen arkadaşlar için çünkü tekrara düşmek olacaktır. E, o yüzden isteyenler e, Jüpiter retrosu ile ilgili çekmiş olduğum videoyu dinleyebilirler. Yine 18 Ekim tarihinde hafta hızlı başlıyor. Merkür retrosu da bitiyor arkadaşlar. Merkür de biliyorsunuz e, Eylül ayının sonunda. E, terazi burcunda retro harekete başlamıştı. Özellikle ikili ilişkiler, aşk, ortaklıklar bu alanlarda e, ciddi anlamda bir sorgulama süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. E, Birçok ilişki masaya yatırılmış olabilir, gözden geçirilmiş olabilir. Eski aşklar, eski, eski ilişkiler bu süreçte tekrardan karşımıza çıkmış ve bir nostalji havası estirmiş olabilir. E, Şimdi ise artık bu hafta başından itibaren e, atılacak adımlar, söylenecek sözler, e, yapılacak anlaşmalar noktası daha sağlam bir şekilde ilerleyebiliyor olacağız. E, o kafa karışıklığımız, o netleşememe halimiz, o melankolik halimizden aslında bu hafta başlangıcı itibariyle yavaş yavaş sıyrılıyor olacağız arkadaşlar. Yine haftanın ilk günü yani 18 Ekim günü itibariyle Mars Jüpiter üçgeni meydana gelecek. Mars 22 derece terazi burcunda. Jüpiter ise 22 derece kova burcunda bulunacak. Özellikle ateş ve hava elementinin ciddi anlamda destekleneceği, yapacağı girişimlerde, atacağı hamlelerde, atacağı adımlarda daha doğrusu şanslı olacağı, şansı arkasında hissedeceği bir durum söz konusu. Hazır Jüpiter retrosu bitmişken Jüpiter ödüllerini hiç vakit kaybetmeden vermek istiyor olabilir bilhassa 22 derece civarında gezegen dizilimleriniz varsa bugün itibariyle başlatacağınız girişimlerle alakalı ciddi anlamda şanslı olduğunuzu hissedebilirsiniz bir şekilde sistemin sizi desteklediğini hissettirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz 20 Ekim tarihine geldiğimizde Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek 27 derece Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Ekim ayının başlangıcında bir terazi yeni ayımız vardı. Oldukça zorlayıcı bir yeni aydı. Hem Kiro'nun hem de Mars'ın etkisiyle beraber gerçekten ikili ilişkilerde büyük oranda kafa karışıklığına sebebiyet vermiş bir yeni aydan bahsediyoruz. Bu dolunayla beraber de özellikle bu ikili ilişkiler meselesiyle alakalı artık bir netliğe kavuşabiliriz. Tabii ki dolunayın çok fazla... Detaylarına girmeyeceğim. Bu dolunaya dair ayrıca bir video paylaşacağım sizlerle. O videoya saklıyorum. Onu da tek tek açıları değerlendireceğiz ve yine burçlara ilişkin yorumlar yapacağız. Dolayısıyla dolunaya has bir yorum olsun istemiyorum. Haftanın gündemlerini değerlendirelim istiyorum yalnızca özellikle koç burcunun son derecelerinde meydana geldiği için ekili ilişkilerde biz ne istiyoruz hangi noktadayız bizim e, beklentimiz nedir gönlümüzden geçen nedir bununla alakalı artık bir tamamlanma ve bir karar aşamasına geleceğimizi görüyoruz Birçok ilişkide bireyselliğin ön plana çıktığı veya ilişki içerisinde kendi fikirlerimizin de artık konuşulmaya başlandığı durumlar ortaya çıkacaktır. Bazı ilişkiler açısından ise tabii ki sonlanmalar, kapanışlar da muhtemel gözükmekte. Özellikle retrolar da bittikten sonra o kafa karışıklığımız da geçecek ve bununla beraber artık olumlu veya olumsuz bir netleşme arzusu içerisinde olacağız. Keskin kararlar almak isteyeceğiz. Ekim ayının aslında son günleri bu şekilde ilerliyor olacak arkadaşlar. 22 Ekim tarihine geldiğimizde ise biraz sert etkileşimler başlayacak. Mars Plüto karesi meydana geliyor Mars 24 derece Terazi burcunda Plüto ise 24 derece oğlak burcunda zaten uzun zamandır Plüto e, oğlak burcunda biliyorsunuz şimdi Mars Plüto açıları biraz bizleri zorlar Her ikisi de 8 ev ve birinci ev e, Koç ve akrep burcunun gezegenleri savaşçı gezegenler e, ve ateşli gezegenler bu kare görünümle beraber özellikle önce burçların yani terazi oğlak Koç ve yengeç burçlarının e, 20 4 derece civarında gezegen dizilimleri olanlar e, sert etkiler alabilirler. E, burada biraz e, meydan okumalar, manipülasyonlar, tartışmalar, yangınlar, patlamalar e, gerçek veya mecaz anlamda tabii ki tezahür edebilir hayatımızda. E, büyük yıkımlar, kaoslar e, ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Yani burada esasında... Bazı şeylerin artık geri dönülmemecesine, kopuşlarına şahit olabiliriz ve çok sert şekilde kopuşlarına şahitlik edebiliriz. Bunun yanı sıra tabii ki kendimizi korumamız gereken de bir süreç. Sözlü kavgalardan veya fiziksel şiddetten de aynı zamanda korumamız gereken bir süreç. Çünkü enerjiler biraz gergin olacak. E, herkes bir şekilde karşı tarafı manipüle etmeye çalışacak gibi gözüküyor. E, liderlik etmeye, baskı kurmaya, otorite sağlamaya çalışacak gibi gözüküyor. Ve bunu yaparken de aslında elindeki bütün silahları kullanabilir. Mars, Brüto karası aslında biraz elimizdeki silahları e, adaletsizce kullanabileceğimiz anlamına da gelmekte. O yüzden e, bugün itibariyle özellikle önce burçlar dikkatli olmalılar. Yani Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları. Ve haftayı kapatırken 23 Ekim tarihinde Güneş artık terazi burcundaki transitini tamamlıyor ve akrep burcuna geçiş yapıyor. E, Güneşin terazi burcu geçişiyle beraber özellikle diğer gezegenlerin terazi burcu etkileşiminden mütevellit. Gerçekten e, terazi burçların zor bir zaman dilimi e, yaşadıklarını söyleyebiliriz. Gerçekten hayatlarıyla alakalı bir takım yüzleşmeler ve radikal kararlar e, bu süreçte karşılarına çıkmış olabilir. Şimdi ise artık akrep burcu zamanı başlıyor. Biraz daha gizemli, biraz daha derine e, yöneleceğimiz, e, biraz daha artık bu spiritüel meselelere, ruhsal meselelere yöneleceğimiz ve artık kim bizim hayatımızda ne kadar ve kim... Bizim yanımızda veya biz kimin ne kadar yanındayız, ne kadar samimiyiz gibi kavramları sorgulamaya başlayacağımız özellikle maddi ve ekonomik durumların da Güneş'in akrep burcu geçişiyle beraber çok net bir şekilde gündemimize oturacağını da söyleyebilmemiz mümkün arkadaşlar. Evet haftanın gündemi bu şekildeydi. Özet geçmeye çalıştım. Tabii ki ara ara önemli gördüğüm tarihleri fırsat buldukça sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca videolar şeklinde. Bu hafta meydana gelecek olan koç burcu dolunayını hatta biten merkür retrosunu e, fırsat bulursam zaten ayrıca videolar içerisinde paylaşıyor olacağım. Şimdi 12 burcu neler bekliyor bunları paylaşacağım sizlerle. E, kanalıma abone olmayı unutmayın ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları bu hafta merkür retrosu bitiyor. Terazi burcunda özellikle ikili ilişkiler alanında yaşamış olduğunuz yanlış anlaşılmalar, aksaklıklar bu hafta itibariyle toparlanmaya başlayacak diyebiliriz. E, aynı zamanda bu hafta burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. E, dolayısıyla aslında bu hafta itibariyle hayatınızda ikili ilişkiler bireysel olarak yaranmak istediğiniz yer ve alanla alakalı bir takım radikal kararlar alabileceğinizi görüyoruz. E, zaman zaman ikili ilişkilerde bir takım krizler gelecekle alakalı e, beklentilerdeki çatışmalarda bu hafta itibariyle sizin karar vermeniz noktasında etkili olabilir gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta Merkür Retrosu'nun bitmesiyle beraber özellikle sağlık diyet rutinlerle alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntılar varsa e, burada artık bir netlik oluşacak. Belki uzun zamandır bağışıklığınız düşmüş olabilir. İş hayatınızda bir düzen bir rutin oluşturamıyor olabilirsiniz. Artık bu hafta itibariyle daha organize bir şekilde hareket edebiliyor olacaksınız. Bu hafta aynı zamanda Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin 12. evinizde etkili olacağı için içsel bir muhasebe döneminden bahsediyor olabiliriz. Kendi içinizdeki kavgalar, çatışmalar, gizli bir takım meselelerin açığa çıkması, uykusuz geceler, biraz bilinçaltı kayıtlarıyla ilgilenmek gibi gündemlerde söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ama hafta sonuna doğru yine Mars karesi ile beraber biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle iş hayatınızla alakalı alacağınız yeni kararlar daha biraz daha temkinli olmanız gerekebilir. Ancak onun dışında aslında bir takım kariyer fırsatları da yakalayacağınızı bu hafta itibariyle söyleyebilirim. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları bu hafta yönetici gezegeniniz merkür retrosu bitiyor. Terazi burcunda aşk hayatınızla alakalı yaşamış olduğunuz o kafa karışıklığı, o spekülatif durumlar artık bu hafta itibariyle son buluyor diyebiliriz. Ee, belki bu dönemde eski aşkların tekrar gündeme gelmesi, kafanızı karıştırması biraz melankolik durumlar ve süreçleri sizi sürüklemiş olabilir ama artık daha net bir şekilde ilerliyor olacaksınız ve yaratıcı projelerinizi de ortaya koyuyor olacaksınız. 20 Ekim tarihinde Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 11. evinizde özellikle büyük umutlarınız, hayalleriniz, kariyer gelirleriniz ve toplumsal statünüzle alakalı bir karar aşamasından bahseder. Belki de herhangi bir arkadaşınızın, dostunuzun hayatında yaşanabilecek önemli bir e, olaydan da bahsediyor olabiliriz. Aslında bu hafta Mars Jüpiter etkileşimiyle beraber aşk hayatınızda çok sürprizlere ve şanslı etkileri açık olabileceğinizi ancak hafta sonuna doğru meydana gelen Mars Pluto karesiyle beraber ise parasal anlamda risk almaktan kaçınmanız gerektiğini söyleyebilirim. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları bu hafta Merkür ve Jüpiter retrosu bitiyor. Özellikle Merkür retrosunun bitmesiyle beraber Ev, yuva, aile yaşantınızla alakalı artık durumlar biraz daha netliğe kavuşabilir. Yine Mars, Jüpiter etkileşimine baktığımız zaman esasında bu süreç itibariyle maddi anlamda birilerinden destek görebileceğinizi ev almak, taşınmak, yer değiştirmek veya birilerinden borç almak veya krediye başvurmak gibi gündemleriniz varsa bu anlamda şanslı olabileceğinizi görüyoruz. Bu hafta bir de Koç burcunda Dolunay var. Sizin haritanızın tepe noktasında demek ki hayatınızla alakalı önemli bir karar alıyorsunuz. Belki evliliğinizle alakalı, belki kariyerinizle alakalı, belki ailenizle alakalı ve artık bu kararlar netliğe kavuşacak gibi bu hafta itibariyle. Hafta sonuna doğru Mars Pürüto karesi ile beraber aile içinde çatışmalı durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle evli olan yengeç burçları manipülasyonlara karşı dikkatli olmalı e çok fazla e, manipülasyonda bulunmamalı ve hırgür e, çıkarsa şayet durumda. E, sakinliğini korumaya çalışmalı diyebilirim. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Bu hafta Merkür Retrosu bitiyor. Sizin haritanızın üçüncü evinde özellikle yakın çevrenizle iletişimle alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntılar büyük ölçüde e, hallolacak gibi gözükmekte önümüzdeki süreçte. Mars-Jupiter etkileşimine baktığımız zaman özellikle ilişkinizle alakalı, evlilikle alakalı veya ortaklıkla alakalı çok güzel girişimler, çok güzel teklifler, çok güzel fırsatlarla karşılaşabileceğinizi görüyoruz. Belki de karşı tarafa çok e, olumlu bir şekilde e, güzel haberler gelebilir ve bu da dolaylı olarak sizi etkileyebilir. Bu hafta aynı zamanda Koç burcunda bir dolunay var. Bu dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızın 9. evinde etkili. Özellikle inançlarınızı sorguladığınız bir dolunay olacak gibi gözüküyor. Yurt dışı konuları veya hukuksal süreçler varsa bununla alakalı bir takım tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru Mars Plüto karesi ile beraber biraz kırıcı cümleler sarf edebileceğinizi görüyorum. Yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde ve iş ortamınızda bilhassa o o yüzden söylediklerinize dikkat etmeniz ve sonradan geri dönülmesi zor cümleler sarf etmemeniz yerinde olacak gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili başak burçları bu hafta Merkür Retrosu bitiyor. Terazi burcunda özellikle parasal kaynaklarınız, harcamalarınız, bütçenizle alakalı yaşanan sıkıntılar bu hafta itibariyle biraz daha netliğe kavuşacak gibi gözükmekte. Aynı zamanda Mars Jüpiter etkileşimiyle beraber şunu söyleyebilirim ki iş hayatında mevki atlamak isteyen zam veya terfi arayışında olan başak burçları için gerçekten maddi anlamda onu tatmin edebilecek bir takım unsurlar ile karşılaşabileceğini söyleyebilirim. Bu hafta aynı zamanda koç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin haritanızın 8. evinde etkili oluyor. Bu donayla beraber özellikle krizli bir meseleyi veya maddi bir konuyu çözümlemek adına bazı kararlar alabilirsiniz. Yani ortaklığı bir girişiminiz olabilir veya birilerinden destek görebilirsiniz veya artık yolunuza nasıl devam etmeniz gerektiğini tespit edebilirsiniz. Yani sanki parasal konuları veya üzerine çok düşündüğünüz bir türlü işin içinden çıkamadığınız bir konuyu çözümlemeye başlayacaksınız gibi gözüküyor ama hafta sonuna doğru Mars Prüto karesi ile beraber Özellikle şunu söyleyebiliriz ki aşk hayatınızla alakalı veya maddi anlamda almış olduğunuz risklerle alakalı e, ufak bir kaotik durum yaşanabilir. O yüzden dikkatli olması gerekiyor. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Bu hafta burcunuzda devam eden Merkür Retrosu son bulacak. Ve özellikle siz sevgili terazi burçları için rahat bir nefes alma zamanı başlıyor olacak. Bu hafta aynı zamanda Mars-Jupiter etkileşimiyle beraber... Çok güzel haberler alabileceğinizi, çok güzel girişimlerde bulunabileceğinizi, bir cesaret gösterebileceğiniz e, konulara adımlar atabileceğinizi görüyoruz. Bunun yanı sıra 22 Ekim tarihinde burcunda bir dolunay meydana gelecek sizin 7. evinizde. E, bu dolunayla beraber özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında bir takım kararlar ve tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise... Biraz öfkenize yenik düşebileceğiniz durumlar yaşanabilir. Özellikle aile içi meselelerde daha temkinli olunması gerekiyor. Bazı yıkımlar, bazı kırıcı davranışlar sergilenebilir. O yüzden daha temkinli olmanız yerinde olacak gibi. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Bu hafta Merkür ve Jüpiter retrosu bitiyor. Sizin 12. evinizde. Bu retro bitimiyle beraber özellikle bu içsel hesaplaşma sürecinin sonuna geldiğinizi söyleyebilirim. 12. bizim biraz kontrol edemediğimiz alanları sembolize ediyor. Bazı kayıplar vermiş olabilirsiniz geçtiğimiz aylarda. Bazı kafa karışıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Rüyalarınız çok ilginç olmuş olabilir veya uykularınızda problemler yaşamış olabilirsiniz. Artık ne yapacağınızı daha çok biliyorsunuz ve önümüzdeki günlerde de harekete geçebilecek, aksiyon alabilecek seviyeye Kendinizi çıkarıyorsunuz, hazırlıyorsunuz diyebilirim. O yüzden daha çok rahatlayacağınız müjdesini verebilirim. Bu hafta aynı zamanda Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin 6. elinizde. Özellikle iş hayatınızla alakalı bir takım konular netliğe kavuşabilir. Bu süreç itibariyle bazı kararlarda alabilirsiniz gibi gözüküyor. Hafta sonuna doğru Mars Plüto karesi ile beraber... Özellikle duyduğunuz bazı cümleler yakın çevrenizde bir takım sert diyaloglar içerisinde olmanıza sebebiyet verebilir. Kırıcı cümleler sarf etmemeye çalışın, ani kararlar almamaya çalışın derim. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta Jüpiter ve Merkür Retrosu bitiyor. Sizin 11. evinizde. Özellikle sosyal çevreniz, kariyer gelirleriniz, arkadaş ilişkilerinizle alakalı bir takım kaotik durumlar veya gecikmeler, engellemeler yaşadıysanız geçtiğimiz süreçte artık daha çok rahatlayacağınız ve hayallerinizin peşinden koşmak adına bir takım somut adımlar atabileceğiniz bir süreç başlıyor olacak. Tabii ki bu alanda bazı dostlarınızdan destek de görebilirsiniz ve maddi anlamda bir takım şanslar da elde edebilirsiniz gibi gözüküyor. Bu hafta aynı zamanda Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek. E, bu dolunayda sizin haritanızın 5. evinde yani aşk hayatınız, çocuklarınız, yaratıcı girişimlerinizle alakalı bir tamamlanma, bir kapanış aşaması söz konusu olacak. Hafta sonunda bir de Mars Pluto karesi var. Burada tabi özellikle 11. ve 2. ev aksına baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. E, harcamalar, parasal anlamda alınacak büyük riskler veya verilecek büyük sözler e, sonradan size biraz dert olabilir, sizi biraz sıkıntıya sokabilir. E, dolayısıyla biraz haftanın sonları, son günlerinde özellikle bütçenizi dengede tutmanız yerinde olacak gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olmasını dile. Öümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları bu hafta Jüpiter ve Merkür retrosu bitiyor. Özellikle Merkür Retros'un bitmesiyle beraber kariyer hayatınız ve geleceğinizle alakalı önemli kararlar alabileceksiniz. Uzun zamandır e, önünüzü göremiyor olabilirsiniz. Belirsizlikler hakim olabilir. Artık daha çok netlikte olacağınızı söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Mars Jüpiter etkileşimiyle beraber parasal anlamda şanslı bir takım fırsatlar da karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. 20 Ekim tarihinde Koç burcunda bir Dolunay var. Bu Dolunay 4. evinizde etkili olacak. Demek oluyor ki ev, yuva Aile yaşantınızla alakalı e, duygusal bir kapanış, duygusal bir tamamlanma sürecine giriyor olacaksınız. Hafta sonuna doğru ise Mars Pürütok arası ile beraber özellikle Kritik konularda bir takım kaotik süreçler yaşayabilirsiniz. Ne anlatmaya çalışıyorum? Şunu söylüyorum. Özellikle artık kendinizle alakalı bir yol belirlemek istediğiniz için karşınızdaki muhatabınızla resleşmekten geri durmayabilirsiniz. Kozlarınızı oynayabilirsiniz ve karşılıklı bir silah çekme durumu söz konusu olabilir. Çok fazla kırıcı olmamaya gayret göstermek yerinde olacak gibi gözüküyor açıkçası. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta burcunuzdaki jüpiter retrosu bitiyor. Geçtiğimiz hafta Satürn Retrosu bitmişti. Aynı zamanda Merkür Retrosu da bu hafta itibariyle bitiyor. Tabii ki biz daha çok Merkür Retrosu'na odaklanacağız. E, çünkü haftanın e, gündemini daha çok e, bu gezegen belirliyor olacaktır. Merkür Retrosu'nu siz haritanızın 9. evinde yaşadınız. Özellikle yargısal süreçler, e, uzak mesafeler, farklı e, kültürden insanlar, bunun yanı sıra taşınma, yer değiştirmeyle alakalı konu ve gündemler e, fazlasıyla e, kafanızı karıştırdınız. Yormuş olabilir sizlere ama artık bu konularda bir netlik oluşacak gibi gözükmekte. Bunun yanı sıra Mars Jüpiter etkileşimiyle beraber aslında sizin şansınızla sizin uyumlu enerjinizle beraber yeni bir yola gireceğinizi görüyoruz. Yani cesaretle artık bir yola giriyorsunuz ve buradaki sizin pozitif düşüncenizin büyük ölçüde etkili olacağını da görüyoruz. Bu hafta aynı zamanda Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay 3. evinizde etkili. Özellikle yakın çevrenizin veya iletişim biçememeniz biçiminizin bu dolunayla beraber gözden geçirileceğini söyleyebiliriz. Belki kardeşleriniz veya yakınlarınızın hayatında önemli bir gelişmede söz konusu olabilir. Hafta sonuna doğru Mars Plüto karesiyle beraber biraz kendi içsel hesaplaşmalarınız artabilir. Geçmişi tekrar tekrar aklınıza ve zihninize getiren durumlar ile yüzleşebilirsiniz. Biraz içinize kapanacaksınız sanki. Hayatı sorgulamaya başlayacaksınız. Ben ne istiyorum, hangi yola doğru gidiyorum şeklinde. E, bu biraz sizi hırpalayabilir gibi gözüküyor açıkçası. Özellikle seyahatle alakalı bir takım aksaklıklar yaşanabilir. Dikkatli olması gerekiyor. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları, bu hafta Jüpiter retrosu, Merkür retrosu bitiyor. Tabii ki bizi daha çok bu hafta itibariyle Merkür retrosu ilgilendiriyor. Geçtiğimiz haftalarda Jüpiter retrosuna ilişkin zaten video paylaşmıştım. Özellikle geçtiğimiz hafta bir de Satürn retrosu bitti biliyorsunuz ki. Artık olaylar yavaş yavaş rayına girmeye başlıyor gibi gözüküyor. Peki hangi alanda 8. evinizde? Özellikle krizli meseleler Bütçe konusu, eşin maddi durumu, biraz daha ameliyatlar ve operasyonlar sizi zorlayan konularla alakalı eski gündemler fazlasıyla zihninizi meşgul etmiş olabilir geçtiğimiz süreç itibariyle. Önümüzdeki süreçte ise olaylar daha çok berraklaşmaya başlayacak. desteği desteğiyle beraber özellikle şunu söyleyebilirim ki içsel anlamda bir büyüme yaşıyorsunuz. Yaşadığınız zorluklar, sıkıntılar, kaotik durumlar aslında sizi oldukça olgunlaştırmış ve büyütmüş. Buradaki amacı artık mesajı görmeye başlamışsınız. Bu şekilde özetleyebiliriz. Evet bu hafta bunu fark edeceksiniz ve bunun ciddi anlamda desteğini göreceksiniz. Sanki sistemin sizi desteklediğini, insanların sizin yanınızda olduğunu hissettirecek gelişmeler yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Bu hafta aynı zamanda koç burcunda bir dolunay var. Bu dolunay ikinci evinizde etkili olacak. Parasal konular kaynaklarla alakalı demek ki bir gündeminiz var ve artık bir karar almanız gerekiyor olacak. Sevgili balık burçları. Hafta sonuna doğru Mars Pluto karesi ile beraber özellikle sosyal çevrenizde bazı manipülasyonlara maruz kalabilirsiniz dikkatli olmanız gerekiyor. Hayallerinizden, hedeflerinizden, insanların değişleriyle vazgeçmemeniz gerekiyor. E, bu noktada önemli kararları alırken kendi içsel rehberliğinize güvenmeniz yerinde olacak gibi e, düşünüyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Bir sonraki video e, videolar daha doğrusu koç burcundaki dolunay ve önemli görmüş olduğum günlere dair olacak. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Jüpiter retrosu ve Satürn retrosu ile ilgili videoları izlemediyseniz mutlaka onları da izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda oynatma listelerinde Ekim ayı burç yorumları da mevcut. E, danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastrology hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini de Kullanabilirsiniz. Hoşçakalın. Hmm.